Dilovası Belediyesi sunar. Dilovası İstiklal Marşı okuyor.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 olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Binlerce yıllık tarihi geçmişiyle bilim, teknoloji, sanayi ve turizmde marka kent. Kültür, medeniyet, zaferler tarihimize adını altın harflerle yazdıran bölge. Burası sanat değeri yüksek mimarisiyle Tavşancıl. Geçmişin nazlı yadigarı Diliskelesi. Çerkeşli, Demirciler, Köseler, Tepecik. Burası kültürlerin birleştiği yolların kavşak noktası. Kocaeli'nin Dilovası ilçesi. Kara, deniz, demir ve havayolu ulaşım ağıyla dünya lojistik üssü. Organize sanayi bölgeleriyle Dünya markalarının üretildiği sanayi merkezi. Kent kültür bilincine sahip yetişmiş ve üreten insan gücüyle Türkiye'nin marka değeri. Dilovası Körfez Geçiş Köprüsü'nden Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne, Demirciler Konağı'ndan Tavşancıl Evlerine, Kartacalı Komutan Anibal'dan Kurtuluş Savaşı Komutanı Yahya Kaptan'a Kültür, Tarih, Sanayi ve Turizm'de Marka Kenti. Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir döneminde geçmişi unutmadan geleceğin tarih, kültür ve turizm kenti olmaya hazırlanıyor. Dilovası Romalılardan Bizans'a, Osmanlılardan Türkiye Cumhuriyetine kültür, medeniyet ve zaferler tarihimizden izler taşımakta. Dilovası İstiklal ve İstikbal davasına adını altın harflerle yazdıran bir şehir. Dilovası Yunan ve İngiliz işgaline karşı Yahya Kaptan Komutası'nda destansı mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı yıllarında Dilovası bölgesi büyük sıkıntı yaşadı. Dilovası, Tavşancıl, Demirciler, Köseler, Tepeköy ve Çerkeşlide yaşayan halkımız İngiliz ve Yunan işgaline dur dedi. Devletimiz tarafından 2021 İstiklal Marşı yılı ilan edildi. İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak için Dilovası Belediye'miz İstiklal Marşı Coşkusu ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlemekte. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak.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 Vatan savunması için cephelere uğurladı. Mehmetçiklerin kanları ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla esaret zincirleri kırıldı, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Devlet ve millet olarak istikbalimizin teminatı, dilovası gençliği, İstiklal Marşı ruhuyla yetişiyor. Bu güzel vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize minnet, şükran ve vefa borcumuz var. Milli şairimiz Mehmet Akif'in istikbal ve istiklalimizin sembolü dizeleriyle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Dilovası semalarında rengini şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığın sembolü ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyor. Kendi lisanı haliyle istiklal marşımızı okuyor. Yurdumu alçaklara uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geç betanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Dil istiklal İstiklal Marşı coşkusu her zaman yaşanıp yaşatılacaktır. 2021 İstiklal Marşı Yılı Dilovası'nda coşkuyla kutlanıyor. Dilovası Kaymakanı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair başta olmak üzere Dilovası ilçemizin yetkili ve yöneticileriyle tüm Dilovalılar hep birlikte İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyor. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak kemeli, değmesin nabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım.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 Hakka Tapan Milletimin istiklal. Dilovası sadece bir liman kenti, sanayi kenti değil. Aynı zamanda bir kültür kenti. Özellikle Evliya Çelebi siyahatlamalarında sık sık adı geçen bir bölgemiz. Burası sadece Osman Gazi Köprümüzle ünlü değil, aynı zamanda Osmanlımızın tarihi geçmişi olan dokularını çok fazlasıyla görebilirsiniz. Yeni mezarlıkları var burada, tarihi konaklarımız var burada, Mimar Sinan'ın ilk yapıtlarında Mimar Sinan Köprüsü var burada. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Dil Ovası Belediyesi sundu.